Nice ibadet edenin dini yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle bir zaman gelir ki insanlar camilere toplanır, namaz kılarlar ama onlar arasında hiçbir mümin bulunmaz. Hazreti Ali aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Nice ibadet eden kimsenin dini yoktur. İmam Ali aleyhisselam namaz kılan birine şöyle buyurmuştur. Ey adam namazın tevilini biliyor musun? O efendim namazın ibadet dışında bir tevili var mıdır diye sorunca İmam aleyhisselam şöyle buyurdu. Hz. Muhammed'i peygamber olarak gönderene and olsun ki vardır. Tekbiretül ihrama kadar İlk tekbirin anlamı şudur ki Allahu Ekber deyince kalbinden ve ruhundan Allah'ın kıyam veya kuğut yani kalkmak veya oturmak ile vasıflandırılmaktan daha büyük olduğunu geçirmendir. İkinci tekbirde kalbinden Allah'ın hareketli veya hareketsiz olarak nitelendirilmekten daha büyük olduğunu geçirmendir. Üçüncü tekbirde ise onun cisim ile nitelendirilmekten, bir şeye benzemekten ve bir şeyle mukayese edilmekten daha büyük olduğunu bilmendir. Dördüncü tekbirde, onun herhangi bir şeye maruz kalmaktan ve hastalıkların kendisini incitmesinden daha büyük bilmendir. Beşinci tekbirde, onun herhangi bir cevher veya araz ile nitelendirilmekten, herhangi bir şeye hulül etmesinden, veya hiçbir şeyin kendisine huluv etmesinden daha yüce olduğunu bilmendir. Altıncı tekbirde, onda, zeval, bir yerden bir yere nakil ve hadis yani sonradan olmuş varlıklarda var olan değişikliklerin caiz olmadığını kalbinden geçirmendir. Yedinci tekbirde, beş duyu için mahalli olmasından daha yüce bilmendir. Hüküda, Boynunu uzatmanın tevil kendi kendine şöyle demendir. Eğer boynumu vurursan yine sana iman ederim. Rükûdan başını kaldırmanın ve Allahu yani Allah işitir cümlesinin tevili şudur. Beni yokluk sahnesinden varlık sahnesine çıkarandır. İlk secdenin tevili secde halinde ve kalbinden beni topraktan yarattın gerçeğini geçirmendir. İlk secdeden başını kaldırmanın tevhili ise şudur, beni topraktan yarattın. İkinci secdenin anlamı şudur, beni toprağa geri çevireceksin. İkinci secdeden başını kaldırdığında ise, kalbinden yeniden beni topraktan çıkarırsın diye geçirmendir. Sol tarafa oturmanın, sağ ayağı sol ayağın üzerine koymanın tevhili kalbinden Allah'ım ben hakkı ayakta tuttum ve batılı öldürdüm diye geçirmendir. Teşehhüdün tevili şundan ibarettir. İmanını yenilemek, İslam'ını tekrarlamak ve ölümden sonra yaradılışı ikrar etmek. Selam vermenin tevili münezzeh olan Rabbi yüceltmek, onu zalimlerin onun hakkında söylediklerinden, İlhada saplananların nitelendirmesinden daha üstün bilmektir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu cümlesinin tevhili ise rahmet ve münezzeh olan Allah'ın sevgisini talep etmektir. Bu ise sizin kıyamet günü azaptan emanda oluşunuz anlamındadır. Müminlerin emiri Ali Aleyhisselam daha sonra şöyle buyurdu. Her kim namazın tevhiliğini bu şekilde bilmezse namazı eksiktir. Hazreti Ali kâmet getirirken söylenen Kadı i salah cümlesinin anlamı hususunda şöyle buyurmuştur. Yani görüşme, münacat, hacetlerin kabul edilişi, hacetlere ulaşma, aziz ve celil olan Allah'a bağlanma, keramet, bağış, hoşnutluk ve mağfiret vakti ulaştı.